Hadi bakalım. Birinci şey. Sabah birinci oldu. Ha. oldu. Ya biz onlarla sürekli zaten oynayınca böyle şey oluyor zaten ya. Ben işaretime gidiyorum. Sen de oraya nereye gidiyorsan artık kafana göre. Kimse gelmiyor çünkü buraya. Ben düştüm buraya. Biz artık şey yaptık ya. Alıştık artık. Günde az bir kere iki kere bin alıyoruz zaten. <gülüyor> alıştık yani artık. Günde bir günde 1-2 kere ya falan bin alıyoruz. Bir yani. adam kaldığını bile farkında değilim. Yani düşün. Adamı vurdum. Bin almışız. Abi dedi, 8 kil vurmuşum. Dedi. <gülüyor> Desene abi. Ben bin almışım. Haberim yok. <gülüyor> Öyle Aynen. değil mi? Bana de çaktırmadım. Alanı Hı. nereye verecek? Ona göre ilk yardımcı aldım. Burada alan. Güzel güzel. Tercik, evet, gerek yok. Ona yani. At gitsin onu ya. Çanta bulamadım ben. Kas çanta. Ya ben de bu aralar yorgunum biliyor musun? İş güç falan bayağı bir yoğunuz. Çoğu oyun oyun oynayamıyorum bile yani. Çanta, yelek falan var burada. Bulamazsan eğer. Haberiniz. Zaten on bitti bizim. Bitti sayıda yani. Ne o? Bu mu? Papçenin mi? Yok ya düğün sezonu. Biz ha düğün sezonu. Mi? Ha var var benim var. Sıkıntı yok. Düğün sezonları bitti zaten sizin. Sen abin de beraberdin değil mi? Hı hı. İyi bakalım. Aynı sorun. Açkaldı abis işte. birkaç gün bugün var yarın. Tamam mi? oğlum. Herkesin düğünü yapıyorsun. En son orada, orada kendi düğünü yaparız. <gülüyor> zor gibi. Niye zor gibi lan? Yaparsın ya be değil mi? Yarım gabza istiyor musun peki? Yok abi. 3x'im 3x'im burada. Fazla istiyorsan alayım yanıma istersen 3x Yok yok ee, Arkasında iki kişi var bunun herhalde Araba geldi Araba geçiyor köprüden buraya, buraya dönerse vururum belki Vur vur buraya dönerse vur Dönmedi değil mi? Bakalım mı doğru? Onlar şu tepeye çıkmış olabilirler. Tepeye bakalım. Eğer yoksa alana gireriz. Şöyle şu. Şöyle şöyle gideriz. Şuralarda oynarız. Motoru alalım mı? Fark etmez. Alayım motoru ya. Al fark etmez. Sen nereye dersen oraya. Sıkıntı yok. Patron sensin. Gel gel video mu ben şey yaptım ya. Sese göre geldim de bilerek. Siz abi bana nereye gideyim? Bir dövüş oynuyor. Tamam oyna. Bir doğu mu girdik? Vanma'ya mı girdik lan? Ona göre oynayayım. Hiç biliyor musun? Buraya dikkat et abi, abi. Ona baktım zaten şuraya. Şu üstümüz nalemde. Aşağı evi görebiliyor musun? Kimse yok. Evde de kimse yok. Köprüyü bekleyelim mi? Bence o tarafa giden olmuştur. Ya da ne dersin? Ya ya da ne dersin bilmiyorum. Şurada bug'i var istersen beni bug'e bırak. Bug'i de alalım köprünün önüne. Belki gelen olur. Bir alan gelsin alana göre. Bir dakika bekleyelim bir buçuk dakika filan. Alan versin gideriz. Arkada C4 patladı. C4 şeyde patladı ha. Şu... Bizim şu baktığımız evin arkasında patladı. Köprü boş gibi ama... Alan geliyor bakalım kimse geliyor mu? Gelmiyor. Şu arabaların orada bekliyorum o zaman ben. Yağmur gelme ya. Şimdi şıkır şıkır yağmur yağacak. Ben burada kesikle bekliyorum. Şu da yarık var yani. Şu yarık. Bu saatten sonra gelen olursa ya bir takım geçer, ya da iki takım. Ah Bütün falan yoksa burada buz falan var ondan sonra. Var bayağı bir şeyler var burada. Araba geliyor. Araba geliyor arada. Düş lan. Ale şükür. Ulan o kadar vurdum düşmedi adam. Güzel pusu. Kaskımda bir biliyor musun mu? Korkuyorum şimdi raşhatmaya da. Yoksa önlerine çıkardım onun da. İkinci ikisi var abi. Tamam olur. 6x attım buraya o zaman. Var var aldı ben. İyi kaskı varmış. Öbür arkadaşı nerede peki bunun? Arkada. Bak şurada. Aa ben o Aa, or ne alalım? Orada vurdum ilk onu. Ha. M4 aldım. dipçik. M4 dipçik. M4 dipçik. Şuna bir daha bakayım ona. Güzel fight ya. <gülüyor> Arabalarını da alırız onların gideriz abi. Ya da bizim arabamız vardı zaten. Motor varken artık kaçalım. Hmm. Tamamdır. Gel geleceğim bir saniye. Şuna bakayım. M4-3 var mı? Zaten de bagi de var değil mi? Var var var. Ben giderim ya sıkıntı yok. Gidecek tek giderim. Ben de giderim bende bagi var. Hı -hı. Seni takip ediyorum sen alana git. Ben bir yola bakayım. Zaten alanı şuraya vermiş zaten. Daha gelen olmaz buradan. İşaretinden ilerleyelim Arda. Duruma göre oynarız ondan sonra sen nereye diyorsan. Önündeki tepeye dikkat et şurada dolu olabilir. Şurası var, eğleriz. Sağımız dolu belli. M4 tipçik görürsen alırım, pardon. Ayy. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, yanı çıkıyor. Cam kırdım. Şurada aslında bu motor var da. Dikkat et sağ üstte. Gidelim mi ona? Görebildim mi yoksa? Yok. Şurada sanırım da şurada. gördüm işaret. Başta, Taş Bekle o zaman. Bekle. Aşağı doğru kaçıyor. Dur yolun karşısına geçiyorum. Buradan göremiyorum. Engelde kalıyor ya. Şuradan falan çıkabilir. Öldün mü? Görebiliyor muyuz? Orada mı hala? Öldü öldü. Öldü mü? Lan helal Neşe lan. Aldı, çekeyim martı. Helal lan. Tek kişi miydi? Bayıldı mı direkt öldü mü? Öldü öldü. Oğlum o adam o tarafa oynamış be, ulan tam tersi atmış ha. Namlucu istiyor musun? Olur namlucu varsa alırım. Ben adam bu tarafa gelir diye açıldım. Yok o bu tarafa doğru kaç. Hmm. Eyvallah. Zaten sen vurduktan sonra bende Bursa'da mı düşmüştü? Vurdu, attım ver mi yanından geçti. Bir ne yaptın orada? Güne açıldım. Şu evler boş gibi ama yatan var mı bilmiyorum. Tamam bu evlere ben bir bakayım. Alan verecek zaten. Şey, Beni senin o olduğun yer var. iyiymiş. Sen nereye diyon adam mı olabilir? Bu evlerde mi? Evet. Denemesini yaparız. Dur. Gel. Arda buraya gelebiliriz. Ah çatıda adamlar. Çatı? İşaret ha? Durursa burcun birini. Hmm, o zaman o beni görmüş müdür acaba? Yok görmedi. Kime sıkıyor? Aşa Aşağıya diyor. Bir tane. Aşağıda görürsem ha bir tanesi şurada. Kafasını gösterirsem. Ananı kim? yukarısı bana sıktı. Ya ben biliyordum zaten. İyi arabada güzel yerde ben şuradan boost bakayım. Aa ah, Leyla. Yukarıdakiler bakmıyor da yanına geleyim mi senin? mi orası yoksa? Şu an iyi benim yerim. Ama şunlara oynamamız lazım da. Tamam o zaman ben sana yürüyerek geleyim. Yürüyerek gelebilir miyim sana? Adam yok herhalde orada. Evet. Arkadan tamam. adam çıkmasın Aha köprü de var abi. Tamam geliyorum. Köprüye ilk bakalım ya. Bunlar evden çıkmaz. Tamam o zaman geliyorum sana. Bir saniye. Nerede bu kamil? Şu yukarıdakiler. Şurası dolu olabilir Arda. İşaretimi gördün değil mi? Ha gördüm adamlar Arda bak şurada. O dediğim yerin bir tık üstündeler. Ben köprüye oynuyorum abi. Köprü tamam geliyorum, geliyorum. Geliyorum geliyorum sana geliyorum. buraya çıkartmamam lazım. Evlere istersen sen bak benim etki olduğum yerden. Tamam. Orası hem köprü görüyor hem şey görüyor orası. Tamam bakacağım. Ama orada düşersen kurtaramayabilirim seni çünkü şeyde tamam, kalıyor. Tamam. Çok Soru açık yok. kalıyor. Şu şey geliyor iki numara çıkacak şimdi. O alan çok iyi. Köprüyü yiyeceğim ben büyük ihtimalle. Tamam. Aşağı bakıyorum eve ama bir numaraya şu an kimse yok. Bunlar hmm, aşağıda hala. Görürsem düşürürüm zaten. Adamı gördüm. Şuradaydı. Vurdu onu. O 2'den aşağı inenler vardı ya, yukarıdan aşağı inenler. Onları vurdular. Nereye sıkıyordu? Aa benim sol tarafım bana vuruyor. Şey, Arda sana şuradan adam gelecek. Arda bak, işaretime bak. Evet. Gördün mü, sana oradan adam gelecek. Ben de senin yanına oynayayım istersen. Köprü arasında kalalım. Bence orada kal, daha iyi. Bana evler sıkıyor şu an. Lavup nereden sıkıyorsun sana o kadarı ya. Sana aşağıdan adam oynayacak. Hadi dikkat et. Evleri göremiyorum. Görsem. da abi. Çatıda i̇ki, değil. Iki. Göremiyorum. Hala göremedim. Çatıya bakıyor mu? Acaba arkada mı kalıyor? Yok. Bak bir tanesi şurada. Bir tanesi öldü orda şuradaki arkadaşı ölmüştü öldürdüm aldım onu Bu evdekiler kaldı Arda Köprü var benim köprü aynı izamda Tamam bakıyorum köprüye Gördüm bak şurada. Köprü şuraya geçti arkaya bayağı yedi benden evdeki de he çatlı senin sağ tarafından ben aldım oradan bir iki adım bak köprü hala şurada Konteynerin arkasında sanırım tamam. bu tek mi Ben tek onu oradan Arda, bomba atıyor sana ben, ben benlik sıkıntı geldik sen de o Evdekileri bilmiyorum ya. Bunlar oynadı ama ne yaptı? Bütün oyunu bok eden bunlar olacak. <gülüyor> Oha! İki kişi bunlar herhalde. İki kişi, iki kişi. Köprü ne oynadı be? Tık tık iki tane vurdu. Ya şunlar bizi bozuyor ya. Yoksa oyunun birincilik bizde de. Şu sağdakiler bozuyor bizi. Köprüyü tut sen gösterme. Ben buradan sana da bakıyorum. Köprü baygın. Kimi vurdun? Köprüdeki işaretim. işaretimi vurdum. Yol tarafındaki mi? Hayır hayır içerideki. Ha, yolun solundaki o aradan bakan var ya o. Çok Evdekiler... Loğuldum. Evdekiler sıkıntı yok. İkisi de headshot. Aa, sen sende mi gittin? Düştüm düştüm köprüye düştüm ya. Bir canı vardı adamın. Geliyorum sana. İnşallah o yetişir o oraya. O arkadaşını kaldırıyor. Tamam koşabiliyorum yetişebilirsem alırım yetişemezsek. Bak bu, bu taraftayım abi. Diğer bacak tarafındayım. Tamam geliyorum o tarafa da yol bakıyor. Sıkıntı orası. Aşağıdan gel istersen. Aşağıya atla öyle gel. Aşağıdan gel. Aşa aşağıdan gelirsem. Ha, vurdular beni. Ya ev çok bozdu, ev arkama açık ya. Evet diyorum Tam ya sana işte bizi, ha, bizi bozan oydu zaten. Bak hala sıkıyor. E bizi boğdu. O şerefsizler var ya. Çatıya çıkmış. Bak, bak, bak. Şu adamı görebilir miyim oradan? Göremiyorum. Abi ben çıkıyorum. Tamam kardeşim. Dikkat et. Altı buçukta çekeyim. Sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Bu ev çok sıkıntı ya. Yes. Yallah lobi. Yeter la. Ne darladınız?